Evet arkadaşlar kova burcu erkeği nasıl tavlanır? Özgürlüğüne dokunmayan, kısıtlamayan, kendisiyle kalmasına fırsat veren, yer yakasını yapışmayan bayanlardan hoşlanır. Kendisini kıskanıp kısıtlamaya, daratmaya çalışacağınızı fark ederse çok ağlarsınız arkasından ama çoktan iş işten geçmiş olur. Mantıklı, akıllı, doğru kararlar verip o kararların arkasında durabilen, sağlam karakterli, dik duran ve zeki kadınlardan hoşlanır. Çünkü kendisi saydığımız bu güzel özelliklere sahip bir adamdır. Kadınların kıyafet tarzları da onun için çok büyük önem taşır. Kalbine girebilmek için önce gözüne hitap etmeniz lazım. Yani kova burcu için önemli olan şey ruh güzelliği değil. Kariyer sahibi kadınlardan hoşlanır. Kendisi de büyük ihtimalle hangi işte uğraşıyoruz olursa olsun işin en iyisi olmak için çalışır ve olur. Güzel olacaksınız, zeki, akıllı olacaksınız, alımlı, çekici, bakımlı olacaksınız, kıskanmayacaksınız... Adamın başın etini dırdır yemeyeceksiniz arkadaşlar. Kova burcu erkeğini etkilemek için zeki ve kültürlü olduğunuzu davranışlarınızla, hareketlerinizle, sözlerinizle sık sık belli edebilirsiniz. Ama bunu kolalık yapmadan yapmanız lazım. Hoşlandığınız Kova burcu erkeğinin tarzını araştırarak uygun olacak şekilde şık, alımlı, çekici giyinmeye özen göstererek dikkatini çekmeyi başarabilirsiniz. Maceraperest olduğunuzu, gezmeyi, araştırmayı sevdiğinizi her fırsatta onu hissettirmeniz de sizden etkilenmesini sağlar. Cesur davranışlarınız da onu etkileyebilir. İyiliksever bir insan oluşunuz da Kova Burcu erkeğinin ilgi alanına girmenize zehir daim yardımcı olur. Kova Burcu çok konuşur. Anlattığı şeylerin dikkate ve merakla dikkatle ve merakla dinlenmesini her zaman ister. Eğer bu isteğini karşılayabilirseniz sizden hoşlanma ihtimali yüksektir. Ama sakın dinliyormuş gibi yapmayın. Gerçekten dinleyin. Anlarsa hemen sizden uzaklaşır burcu erkeğini etkilemenin en kolay yolu da kaçmaktır aslında. Çünkü bu tuhaf erkekler kaçmaktan çok kovalamayı severler. Çok ilgiden de sıkılırlar. İyi bir taktik olabilir bu. Arkadan e, onun koşmasını sağlamak. Kovaburcu erkekleri genel olarak ilişkide oldukları kadınlara sürekli bir hesap verme durumu içerisinde olmaktan hoşlanmazlar. Onun yerine kova erkeğinin özgürlüğüne düşkünlüğüne saygı duyan, hesap sorma alışkanlığı olmayan kadınlarla birlikte olmayı isterler. Hayatlarına giren kadınların mutlaka kendileriyle hem sevgililik hem de iş ilişkisi, pardon, ilişkisi hem de dostluk ilişkisi kurbalarını istemektedirler arkadaşlar. Yani kova erkeklerinin hayatlarındaki kadın onların hem biricik sevgilileri hem de en yakın arkadaşları olmalıdır. Kova burcu erkeği her şeyden önce saygılı olan, insanlara değer veren kadınlardan hoşlanır. Ciddiyetini her zaman koruyan, yapmacık hareketlerde bulunmayan, doğal olan, uyum sorunu olmayan kadınlar her zaman ilgisini çeker. Ayrıca kendisini kısıtlamayacak, fazla sıkıcı olmayan bir kadından çok fazla hoşlanır ve birliktelik kurabilir. Aslında kova erkeğinin bir kadından hoşlanması için önemli özellikler saygı ve bağımsızlıktır. Düşünceleri ve hareketlerine değer verecek kadınları sever. Kova burcu erkeği hem akıllı hem de kolay bir tiptir. Kova burcundan hoşlanan bir kadın, onu elde etme konusunda oldukça dikkatli olmalıdır. Özgürlüğüne, bağımsızlığına düşkündür. Bir yerde bağlı kalmak istemez. Akıllı olduğu için elde etme. Akıllı olduğu için elde etmek için uğraşan bir kadını önceden sezebilir. Dikkat edin arkadaşlar, bakın burası önemli. Ve istediği zaman uzaklaşır. Kendisini elde etmek için akıllı davranan kadınlar uzaklaşır diyor. Bu nedenle kova erkeğini etkilemek isteyen bir kadın öncelikle duygularını göstermemeyi, saklayabilmeyi iyi öğrenmelidir. Kova erkeğini etkilemek isteyen bir kadın kendini gizli tutmalı, tamamıyla bu erkeğini kendisini çözmesine izin vermemelidir. Yine de bu durum fazla zorlaştırılmamalı, aksa da uzaklaşır. Yalandan nefret eder. Bu nedenle doğru ve dürüst olma özen gösteren kadınların kova burcunu etkileme, aşık etme şansları daha yüksektir arkadaşlar. Kova burcu erkeğini kendinize aşık etmeden önce onun kişisel özelliklerini bilmeniz gerekir. Kova burcu erkeği dış görünüş itibariyle fiziksel olarak çekicidir. Bakışları genellikle insanları etkileyecek derecede çekicidir. Heyecanlandıkları zaman heyecanları göz yüzlerine yansır. Toplu vücut yapısına sahip olan Kova burcu erkeği dudakları ise her zaman gülmeye hazırdır. Karizmatik bir görünüşe sahiptirler. Kendi giyim tarzını kendisi belirler. Ayrıca canlı renkleri tercih ederler. Asla ve asla yalanı sevmez. Ona yaklaşmak istiyorsanız yalandan uzak duracaksınız. Hayatına giren kadının yalan söylediğini anlar ise ilişki hemen biter. Kıskanılmaktan hiç hoşlanmaz. Sosyal bir insan oldukları için etraflarında erkek ve kadın birçok arkadaşları olur. Yanındaki partneri veya kadını onu kıskanmak yerine arkadaşlarıyla anlaşmayı denemelidir. Bu konu çok önemlidir arkadaşlar. Anlaşmayı deneyin, kıskanmayı değil. İlgisi çok dağınıktır. Bu yüzden ilgisini sürekli bir işe odaklanamaz. Kendine aşık etmek isteyen kadın ona bir işi sürekli yapmaya zorlamamalıdır. İş konusunda rahat bırakmanız lazım. Çok zeki insanlardır. Konuştuğunun da kendini dinleyip dinlemediğinizi ölçmeyi ister ve hemen bunu anlar. burcu arkeğe anlattıkları ile ilgili sorular sorup sizi teste tabi tutabilir. Amanın dikkat! Anlattıklarından en ufak ayrıntıyı bile atlamamanızı ister, onu can kulağıyla dinlemenizi ister... Can kolayını dinlemeniz size artı kazandırır. Yanında asla bilmediğiniz konu hakkında konuşmayın. Bu hareketiniz kova burcu erkeğinin size tavır almasına neden olabilir. Konuştuğunuz konuda tam bir bilginiz olmadığı halde konuşmanız onu çılgına çevirir. Sakin olun, sakin davranın. O anlatsın, siz onu dinleyin. Bilginiz yokken konuşmanız kendisini çok sinirlendirir. O yüzden bilginiz olmadan olmayan konuda onunla konuşmayın. Size yaptığı şakalara gülün. Birlikteyken gülümsemenizi eksik etmeyin. Gülümsemeniz dikkatinden kaçmaz. Onun yanındayken mutlu, huzurlu, neşeli olduğunuzu belli Sizi güldüren, dinlemekten zevk aldığınız biriymiş hissi verin. Her daim güler yüzlü onu Kova burcu erkeği kısıtlanmayı sevmez. Bu yüzden bir kadında aradığı temel özellikler bağımsız bırakması, güven duyması ve istediği karakterde ciddi, ağırbaşlı bir kadın olmasıdır. Kendisi karşı cinse karşı oldukça saygılı ve anlayışlıdır. Bunu da karşı taraftan bekler. Bir yandan da gizemli çekici kadınlar cazip gelir. Gizemi kovalamayı severler. Gizemler derken ufak tefek sırlar demek istiyoruz yani. Büyük sırlar saklayan biriyle yapamazlar. Zira dürüstlüğe çok fazla önem verirler. Bu yüzden ufak şeylerde gizemli olmanıza sakınca yoktur. Ona sevginizi belli edin. Saygı çerçevesinde iletişim kurun ve bağımsızlığına saygı gösterin. Bıstı aşık olması için bir neden haline gelir. Kova burcu erkeğinin en özelliği özgürlükçü olması ve dediğim dedik bir yapıda olmasıdır. Daha bakışta hareketleriyle dikkat çeken en zor erkeklerden biridir. Bu erkekler kendi adına doğru bildiklerini yaptıklarından dolayı etrafında söylenen şeyleri hiç aldırmazlar ve bu sebepten dolayı zor olan erkek görevini üstlenirler. Eğer ki onu aşık etmek istiyorsanız onun değişik olan düşüncelerine saygı göstermelisiniz ve onun bütün düşüncelerine destek olmalısınız. Kova erkekleri özgür kalmak istediği kadar bir kadının gölgesi arasında kalmakta istemez. Hem kadına bağlı olan hem kapısının bir ucunu açık bırakan bu erkekleri etkilemek biraz zorludur. Bu sebepten dolayı bu erkekleri hem elinizde tutmalı hem de bir ucunu özgür açık bir şekilde bırakmanın yolunu aramalı bulmalısınız. Böylece kendinize aşık etmiş olabilirsiniz. Kova burcu erkeği son derece açık sözlü olan duygu ve düşüncelerini direkt olarak karşı tarafa hiç çekilmeden anlatan birileridir. Bu sebepten dolayı bu erkeklerin çevresinde çok nadir insanlar yer almaktadır. Yer alan kişiler de yalnızca doğal ve dürüst olan kişilerdir. Bu sebepten dolayı onları etkilemek isteyen kişilerin ilk olarak yapmaları gereken şey, bu erkeklere kendilerinin en doğal halleriyle göstermeleri tanıtmalarıdır. Kola erkeklerini kendinize aşık edebilmek için ona maceracı bir ruhunuz varsa onu göstermelisiniz. Çünkü bu erkeklerin hayatları heyecan ile doludur ve Karşısındakini de ona ayak uydurur. Onu majdanın içine çekerse bir o kadar mutlu olur ve onun peşinden gider. Bak buna dikkat edin. Aynı zamanda kovu erkeğini elde etmek için onun hayallerine önem vermeli. Ve onun istediği gibi hayalleri gerçekleştirmek istediğinize ona hissettirmelisiniz. Hareketlerinizde, mimiklerinizde, sözlerinizde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Seven erkek nasıl anlaşılır? Aşık olan erkek nasıl anlaşılır? Bu videomuzda.